Herkese merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugün sizlerle birlikte Creo Parametric View Manager üzerindeki Simplified Representations yani Simprep konusunu inceleyeceğiz. Bu video uygulamadan ziyade biraz daha eğitim maksatlı hazırlanmış bir video olacak. Öncelikle hiç bilmeyenler için Simprep nedir diye soracak olursak en basit haliyle Simprep montajımızın sadeleştirilmiş bir halidir. Ve Simprep yapısı bize özellikle büyük montaj gruplarında çalışırken çok büyük rahatlık sağlayacaktır. Şu anda ekranımda 6683 parçadan oluşan Terex Beko Loader montajım açık. Fakat ben günlük çalışma modumda tüm ana montaj ile çalışma ihtiyacını, işte sadece kontrol yapacağım zamanlar dışında hissetmiyor olabilirim. Veya bu montaj için konuşuyor olursak, montajı açıp yalnızca kabin ve şasi gruplarına veya yalnızca loader gruplarına göz atmak istiyor olabilirim. İşte bu gibi durumlarda simprepler bizim çok büyük kurtarıcımız oluyor. Simprep yapısına söze başlarken de dediğimiz üzere Creo Parametric'de View Manager üzerinden yani grafik Toolbar'ınız üzerinde şurada göreceksiniz View Manager'ı. Buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve default olarak sizde açılan Simprep'lerde işte Default Rap, Master Rap, Otomatik Rap seçenekleri olacaktır. Bu montajı incelediğimizde bakın burada farklı Simprep grupları da göreceksiniz. İnceleyelim. Şasi ve Engine denmiş. Ne oldu bakın montajımda, montajımın içerisinde şase grubu ve motor grubu dışındaki diğer tüm parçalar exclude edildi. Devam edelim, loader'a bakalım ne gelecek. Tekerlekler gitti, motor gitti bakın. Yalnızca ön yükleyici geldi karşıma. Beko sistem, arka yükleyici açılacaktır ve onunla ilgili diğer parçalar gibi gibi. Bakın cooling sistem de var burada veya işte kabine bakacağız diyelim. Kabinde çalışıyoruz. Kabin grubunda çalışıyoruz o anda. İhtiyacım olmayan parçalar Exclude oluyor. Ve bu yapıyı tabii ki de program kendi kendini kurmuyor. Çalışacağımız, montajın çalışacağımız bölümünü biz bir Simprep olarak hazırlayıp buraya kaydediyoruz. Şimdi tekrar şöyle ana montajı montaj grubuma döneyim aslında ana montaj yapısı çalışıyorum bakın montajı aç kapa yapmadım sadece ana montajımın içerisinde mevcut simprap yapısını değiştiriyorum yani parçaların bir kısmı exclude oluyor diğerleri master oluyor ve siz herhangi bir şey seçmediğiniz sürece Crio'da açtığınız yani open diyerek açtığınız her part veya assembly master rap'te açılır şöyle çift klikleyerek master repi tekrar master rap yapısına geçiyorum ve bütün ana montajım karşımda açılmış oluyor. Şimdi simprepleri oluşturmaya geçmeden önce simpreplerle ilgili bazı bilgileri vermemiz gerekiyor. Öncelikle kapatıyorum bu montajı. Montajımın olduğu klasöre geldim. Ana montajımın ismi bu. Bakın fark etmemiş olabilirsiniz. Open derken open penceresinde open'ın sağ yanında küçük bir okçuk var. Open representation diye bahseder burada veya open otomatik gibi seçenekler var veya open subset var. Bunları sırasıyla inceleyeceğiz. Ne işe yarıyor sırasıyla bakacağız. Eğer ki ne dedik kriyo parametrikte herhangi bir montajı veya parçayı direkt olarak open deyip açarsanız master rep de açılır. Ama biz master rep'te açılsın istemiyoruz. Bu montajın üzerinde önceden hazırlamış olduğumuz sim rep yapıları var. Onlardan birini açmak istiyoruz. O zaman gideceğimiz yer Open Representation. Open demiyorum bakın. Open Representation, representation'ını aç diyorum. Ve karşıma ne gelecek? Representation'ların olduğu. Bakın az önce gördük, tanıyoruz. Master rep ve default rep var burada. Ve incelemiş olduğumuz diğer rep'ler. Yani bu bana ne kolayca sağlayacak. Master Rep dediğimde bütün ana montajı açacak. Ben bütün ana montajı istemiyorum. Burada hazırlamış olduğum mesela kabin ve şasi simprep'i var. Direkt olarak bunu aç diyorum. Çift tıklayarak. Birazdan gelecektir. Montajımız biraz yüklü bir montaj. Kabin ve şasi simprep'ini açtım. View Manager'den kontrol etmine bakın. Kabin ve şasi simprep'i açılmış olarak karşıma geldi. Şöyle incelemeye devam edelim. Şöyle biraz kapataç kapataç yapacağım aynı montajı. Yine aynı bölümdeyim. Open Representation. Başka neler vardı burada? Aynı Simprep'i inceleyeceğim. Şöyle pencereyi sağa büyütecek okçuklar var. Buraya klik dediğimde, burada kliklemiş olduğum Simprep'in bir ön izlemesini verecektir bana. Yani bu ön izlemeden neyi açmak üzere olduğunuzu görebilirsiniz. Montajı tanıyan biri için bu listeyi tanıyacaktır. Montaj üzerine çalışan birisi. Fakat montajı hiç tanımayan birisi göz atmak istediğinde simpreplere baktığında bu ön izleme onun için faydalı olacaktır. Şöyle Beko sitem bunun da ön izlemesini gösterelim. Ön izlemeyi görüyoruz. Bakın tekrar ön izleme bölümünü küçülttüm. Peki diyelim buradaki simprep yapılarından hiçbirisi size uymadı. Siz tanımlamaya giderek yeni bir yapıda açmak istiyorsunuz bunu. O zaman burada define butonu var bakın kliklerim define butonuna. Yeni bir simrep tanımlanacağı için isim girmemi istiyor. Diyeyim ki buna test diye bir isim vereyim, diğerlerine karışmasın. Daha sonra sileriz. İsmini verip enter dedim. Şöyle bir pencere karşıma geldi ve ben bu pencereden şöyle tikliyim önce hepsini. Şu an hepsi exclude. Bu pencerede şu şekilde kolay kullanabilirsiniz. İster yanına tik koyun. Biraz şurada kullanımdan bahsedeyim. Veya şöyle birkaç tane seçtiyseniz sağ tuşlayıp representation'ını master olarak ayarlı diyebilirsiniz. Şu an tabii bütün ana montajım exclude görünüyor. Onu master rep yapalım. Şöyle hepsini görüntüleyelim. Şimdi görelim. Bakın tikini kaldır işaretle yapabiliyoruz veya işte şu an hepsi master işte seçtiniz buradan bu grup olmasın işte bunlar olmasın dediniz. çoklu seçip sağ tuş menüsünden representation'ını Excluded diyebilirsiniz sağ tuş burada bizim için çok kullanışlı olacaktır ve bundan sonra open dediğimde şöyle biraz daha azaltalım bunları hızlı bir şekilde açalım Excluded ettim ihtiyacım olanları Open dediğimde yalnızca benim master rep olarak ayarladığım alt gruplar ana montajımın içerisinde karşıma gelecektir. Diğerlerinin hepsini exclude olarak karşımızda göreceğiz bakın. Ve en başta da bize bir isim sormuştu. Bunun da view Manager'deki sim yapısına bakın. Test simrep ile açtığımız için şu anda en başta da bize isim sormuştu bu isimle bu simrep'i buraya kaydetmiş oldu. Peki biz bütün simprep yapılarını bu şekilde mi oluşturacağız? Montajı açarken mi karar vereceğiz? Hayır simprep oluşturmanın daha basit yöntemleri var. Onlardan da bahsedeceğim. Şu anda incelediğimiz konu open penceresindeki simprepi açma seçeneklerinden bahsediyoruz. Şimdi preview bölümünü şöyle indirelim aşağıya. Özetlemek gerekirse şu ana dek yaptığımız şey open representation'da mevcut bir simprepi açtık. Veya farklı bir simprep tanımlayacaksak define seçeneğiyle simprap'imizi isim vererek tanımladık. Yine buradan da gidebilirsiniz. Şunu da kullanabilirsiniz. Hiç kaydetsin istemiyorsunuz simprep'i, Hızlıca seçip açmak istiyorsunuz. Yine define de kullanabilirsiniz. Open penceresinde. Şu montajımı seçeyim. Open subset'i göreceksiniz bakın. Aynı amaca hizmet eder. Bakın buradan da. İşte hangilerini kullanacaksanız. Şöyle mesela kaldırayım. Tiklerini. Diyelim ki ben yalnızca şu grupları kullanacağım. Retrieve dedim. Bakın yine sağ tuştan faydalanabilirsiniz. Burada retrieve veya don't retrieve. Veya yanındaki tiki kaldırabilirsiniz. Seçtiklerinize ekranda yeşile boyayacaktır. Ve open dediğimde. Hiç bunu. İşte isim sormayacak bakın bize simprep'e isim vermemiz gerekmeyecek. Seçtiklerimizle montajı açacaktır. Bakın sadece seçtiğimiz elemanlar master rep olarak karşımıza geldi. Şimdi bir de şu yapıdan bahsedelim. Kapatıyorum bu örneği. Resonate Display yapalım. Yine open penceresinde bulunan open otomatik özelliği. Bir bakalım Open otomatiğinin ne yaptığını, Şu farklı bir örnekte göstereceğim bunu, yine bir Assembling var, Assembly ismini seçtikten sonra Open'ın açılır menüsünden Open Otomatik diyorum, montajımız açıldı. Fakat nasıl açıldı, şöyle ürün ağacımıza bir göz atalım, parçaların feature'larını getirmedi bakın, Open Otomatik işte bunu sağlar. Ve nerede kullanışlı olur? Montajın tamamının hızlı bir şekilde ekrana gelmesini istiyorsunuz. İşte göz atmak için olabilir, bir kontrol yapmak için veya işte bir arkadaşa bakıp çıkacağım diyebilirsiniz hemen montajdan. O gibi durumlarda sadece geometriyi getirir. Open, Otomatik, Rep seçeneği. Peki, feature'lara ihtiyacımız oldu. Ne yapabiliriz? En basitinden parçayı Activate edebiliriz. Bakın, Activate ettiğimizde feature'lar karşımıza gelecektir bunun üzerinde çalışıyorsak. Veya şuna bakalım, Frame PRT'ye bakın. Şu an zaten altyapısını görüyoruz. Activate dediğimizde, featureları karşımıza gelecektir. Eğer master repe geçmek istiyorsanız master repe geçtiğimizde yalnız ne olacaktır? Bütün montaj featureları birlikte karşımıza gelecektir. View manager'dan master repe'ini çağır diyebiliriz. Master repe çift klik yaparak. Atab master rep'e açtıktan sonra otomatik rep'e dönmenin bir manası yok. Zaten feature'ları tekrar götürmeyecektir. Otomatik Rap'in özelliği montajı açarken feature'ları getirmemesi. Zaten açmışız master rep'te, feature'lar gelmiş. Burada otomatik rep'e dönmenin bir manası yok bu saatten sonra. Otomatik de gösterdikten sonra şöyle örneklerimize devam edelim. Şimdi geleceğimiz yer sin prep yapılarını nasıl ayarlayabiliriz? En basit olarak nasıl ayarlayabiliriz? Şöyle bir montaj grubu açayım. Şimdi simpriping özelliğine demiştik ki bazı parçalar işte exclude oluyor, bazıları master rep oluyor. Ve bunlar View Manager üzerinde bir liste ile tutuluyor. Şimdi şu an açtığım örnekte de e, önceden hazırlanmış User Defined Simple yapılarını görüyoruz burada. İşte External gibi. Bakalım inceleyelim şöyle. Mesela Fuel Tank yapılmış. Bakalım Internal'a bakalım. Yalnızca iç kısmındaki işte crank ve bazı dişler var. Bir de Powertrain'e bakalım. Gibi. Ne oluyor bakın? Parçalarımız yetfullt oluyor. Bu yapıyı en basit şekilde nasıl ayarlayabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle parçalarımızı seçmemiz gerekiyor. İster ekrandan seçin ister ürün ağacınızdan seçin. Diyelim ki ben ne istiyorum burada? İşte Gearbox var mesela burada. Yalnızca Gearbox montajı ekranımda kalsın. Bununla birlikte başka parçalar da seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Mesela kabülatör asmi seçelim. Yalnızca bunlar ekranda kalsın istiyorum. Hızlıca yapacağım şey seçtikten sonra sağ tuş menüsünü açtım. Representation'a geldim master ayarla dersem yalnızca seçtiklerim master repte kaldı bakın diğerlerini exclude etti veya carburetor asm'yi de şöyle exclude edeceğim veya bakın burada kolonu da görüyorsunuz ürün ağacında buradan da ayarlayabilirsiniz hemen yanımda liste gelecektir karşımıza exclude et mesela veya işte engine asm'yi bakın şu an boşluğa da klikleyebilirsiniz no explicit status yazacak Master Rap'ini getir gibi. Şimdi bunu exult edelim. Sadece bunu kaydedeceğiz diyelim. Bakın en başta montajımda Master repteydim. Bu pencereyi ortaya alacağım. Master Rap'in yanında parantez içerisinde bir artı görüyoruz. Böyle bir artı gördüğümüzdeki View manager kullanımından ayrıca bahsedeceğim farklı bir videoda. Onun da linkini videonun altında koyarım. Parantez içerisinde bir artı gördüğünüzde bu rap statüsünde bir değişiklik olduğu anlamına geliyor. Aynı şey exploit sekmesinde de var burada. Style sekmesinde de, appearance state'lerde de, işte section'larda da de var. Değişiklik olduğu yanında parantesinde artıyı göreceğiz orada. Ve eğer ki ben bu değişikliği iptal edeceksem master rep'e çift yapabilirim. Değişiklik uçacaktır bakın gitti. Tekrar ayarlayayım o Kaydetmek istiyorum ben. Master rep dedim. Sağ tuşlayalım. Sağ tuşa tıkladım üzerine save seçeneği, Klik dedim. Şimdi ben bunu rap001 diye bir isim veriyor. Ben rap001 istemiyorum. Buna gearbox diye bir isim verdim. okey Bakın simrepimi kaydettim. Master rap'im burada. Oluşturmuş olduğum gearbox simrepim burada. Bakın çok basit. Ha, ben şunu yaptım. İhtiyacım olan parçaları seçip master repini ayarladım. Siz tam tersini de yapabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan parçaları seçmiş olabilirsiniz. Şöyle mesela bu grubu seçtim diyelim. Bunların reprezentasyonunu eksültet. Yine aynı işlemin tam tersi. Ya yani geriye doğru gidebilirsiniz. Başka yolu var mı bu simple repi oluşturma'nın? Var. Şu master repime geri dönüyorum. Direkt olarak view manager penceresinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Az önce göstermiş olduğum yöntem yani yürüncüden veya parçaları seçip işte sağ tuş menüsünden hemen extrude master yap. O en basit yöntemiydi arkadaşlar. View manager'dan yapıyorsanız şuradan new demeniz gerekiyor simprep bölümünde. Bakın yine isim soracak bize. Ee, yine test diyelim. Farklı montajdayız. Bakın bu pencereyi hatırladınız mı? Open representation'ı incelerken işte define dediğimizde veya open subset dediğimizde karşımıza gelen pencere. Buradan da seçebiliriz ihtiyacımız olanları. Ne yaparak? Yanına tik koyabiliriz parçalarımızın veya tikle çalışmak yerine şöyle ihtiyacımız olanları seçip sağa klik, set representation, işte master yap diyebiliriz. Başka ne gibi seçimler olabilir? Mesela select'e bakalım. Select'in main window, ana pencereden seç. Bakalım buradan nasıl seçeceğiz. Seçeyim mesela. Bunu seçtim. İşte elcik esemblisini seçtim. Elcik parçalarını seçtim. İşte bu parçaları seçtim diyelim. Orta tuş veya okey deyip bakın tekrar bu pencereye döndü. Statüsü değiştirmedi bakın. Şu an sadece seçim yaptım. Statüs değişmedi. Şu an hala eksolut. Ama benim ekranla işaretlediklerim seçili görünüyor şu anda. O zaman Sağ click representation'ını master yap bunların diyebilirim bakın. Seçtiklerim ekrana geldi. Bu da bir diğer kolay yöntemi. Veya advanced search'ü kullanabilirsiniz burada. Search aracından search tool'dan faydalanarak işte solid model isme göre aratabilirsiniz. Type'a göre ki bunlara da geleceğim daha sonra. Buradan da simp rep'imizi ayarlayabiliyoruz. Bakın test simp rep'im, master simp rep'im oldukça basit bir kullanım var peki şöyle yapabilir miydim buradan Simprep bana yeni Simprep tanımlarken search seçeneğini sunuyor bakın yani şunu yapabilirdim advanced search mesela neler var civatalarım var boltlarım var mesela hepsini bulsun istiyorum name işte bolt yıldız yazıp find now deyip bakın hepsini seçtirdim Seçtikten sonra listede seçili yaptı. Aynı şeyi uyguluyorum, sağa klik, bunların representation'ını exclude et. Pardon, exclude'lar zaten? Bunların representation'ını master yap. Bütün civatalarım geldi bakın ekrana. Veya tam tersi civataları işte çıkaracaktık diyelim. O zaman en başta şu drill assemblisini seçmem gerekiyordu. Advanced Search'ı kullanıp, ismi bolt olanları bul dedim. Orada hızlı geçmiş olabilirim, şunu yapıyorum. Find Now dedikten sonra listeyi ctla ile seçtiriyorum sağ atmanıza gerek yok. Direkt orta tuş yapabilirsiniz. Orta tuş dediğinizde tekrar aynı pencereye geri dönecektir. Bunlar representation'ı escrit et. biliyoruz. Veya madem burada bize search tool'u veriyor en başta basit yöntemi gösterirken mesela şunu yapmıştık biz. İşte ekrandan seçtiğimiz parçaları direkt sağa klikleyip işte representation'ını ayarlamıştık. O zaman search tool'un um benim zaten şu alt kısımda. Buradan da kullanabilirim search tool'u. Find dedim. Solid model alıyorum. İşte isme göre arıyorum. İsmi bolt'la başlayıp çünkü burada farklı bolt'larım var. Bolt 524 var bakın. Bolt 518 var. İşte 515 var. 415 gibi boltlarım var. Ben bütün boltları bulsun istiyorum. O yüzden bolt yıldız diyorum. Yani bolt'tan sonrası fark etmez. Bolt uyuşunca hepsini bul yani. Bakın search'ü kullandım. Find now dedim yine. Hepsini seçtirdim şöyle. Orta tuş yaptım. En başta ne yapmıştım ben? Buradan ürün ağacından seçip representation'ını ayarlamıştım. Yine aynı şeyi yapacağım. Representation seçtim bunları excluded. Master rep status değişti mi? Değişti. Bunu kaydetmek istiyor muyum? İstiyor olabilirim. Sağ sev save dedim. No bolt diye bir isim verdim. Okay. Bakın, oldukça basit. Ya yani burada bu pencereye gitme ihtiyacını çok fazla duyacağınızı sanmıyorum ama duymak istediğinizde de kullanımı zaten az önce gösterdik buradaki pencerenin de ön izlemeyi zaten sağdaki pencerede görüyorsunuz bu pencerenin bir de şöyle bir kullanımı var şöyle bir şey kaydetmek sanırım bir cancel diyeyim buna tekrar master e geri döneyim şu fazlalıkları bir sileceğim oluşturmuş olduklarımı test no bolt kalsın veya kafa karıştırmasın onu da silelim Rep'e geri dönelim. Bakın silerken de gayet basit sağ tuş menüsünden remove veya yeni isimleneceksiniz. Rename diyebilirsiniz. Sağ tuş menüsü kısa yolunuzdur. Edit menüsünde de aynı seçenekler var. Seçtikten sonra ilgili Simprep'e işte remove, rename, işte redefine gibi yeniden tanımlayacaksınız diyelim. O zaman redefine diyebilirsiniz. O zaman sizi bu pencereye götürecektir. Ha Mevcut Simprep'te değişiklik yapmak istediniz. Bakın bunu da araya sıkıştıralım. Mesela internal simprepinde değişiklik yapmak istedim. Ben internala e, diyelim ki şurada bir parça da dahil olsun. Seçti mürnajından işte bu master olsun. İşte buradaki dişliyi de ekskult edelim. Reprezenteşini ekskult Bakın internal simprepindeydim, yanında parantezine artı çıktı. Ne demekti? O simprepin statüsü değişti. Kaydetmek istiyor muyum? Save diyeyim. Eğer ki yine bu simrep'te saklamak istiyorsan bu bilgiyi, o zaman aynı isimde kaydedebilirim. Okey dedim. Artık internal ismindeki simrep'in yapısı değişti. Bir master rep'e dönüp kontrol edelim. Master rep ve internal'a geri döndüm. Bakın az önce bu parça yoktu burada. Ve şurada bir dişlimiz daha vardı ama biz onu değiştirdik. Sadece tek farklı yaptığımız şey save diyerek yeni isim vermedik, üzerine kaydettik mevcut simrep'in. Şimdi şöyle tekrar master rep'e geri dönelim. Bir de sim rep'lerinizi kural tanımlayarak da oluşturabilirsiniz. Yani kural tanımlamak derken de şöyle bir şey olabilir. Az önce mesela find'ı kullandık, bütün bolt'ları bulduk. Peki biz sim rep tanımlı olsa ve o sim rep'in içerisinde boltlar ismi bolt olan bir parça hiçbir zaman giremese ya yani girmeye da otomatik Exclude olsa. Böyle bir kural tanımlasak Simprep'e. Şöyle yapalım mesela. New Şöyle büyük küçük. Buraya büyük yazsanız da bu Simprep penceresi onu küçüğe çevirecektir zaten. Bolt Rule diye bir isim salladım. Bu pencereye geldim. Bakın Model Rules'da edit rules. Rep action. Yeni bir kural ekliyorum. Rep action'ımız ne yapacak? Exclude edecek. Neyi exclude edecek? Birazdan tanımlayacağım kuraldaki büt, kuralın içindeki bütün elemanları exclude ettirecektir. Veya siz tam tersi master'a çevirsin diyebilirsiniz. Condition ayarlayacağım. Şimdi burada bu açılır liste bir şey çıkmayacaktır. Bunun üzerine sağ tuş yapmanız gerekiyor yeni bir condition tanımlamak için. New diyorum, hmm. NoBolt diye bir isim verelim, Enter. Yine bakın beni nereye yönlendirdi, Search aracının içerisine yönlendirdi. Amacım neydi, ismi Bolt olanları Exclude ettireceğim ve bunun için bir kural tanımlıyoruz. Zaten Solid model arıyorum, isme göre arıyorum, ismi Bolt ile başlayanları arıyorum. Preview Results dedim, seçtirdim bunları, OK dedim, şu anda kuralım tamam. Şimdi bir şöyle yapayım. Bütün modeli master rep'e çevireyim. Şu an bütün her şey master rep'te. Üzerinde bolt'lar da var. Kural henüz koşturulmadı. Evaluate rules diyorum bakın. Ne yaptı? Kuralımı uygulayıp bütün bolt'ları exclude etti. Herhangi bir bolt kalmadı bakın üzerinde. Ve kuralla tanımlanmış yeni simrepim de hazır oldu. Ve dedik ki şu an bunun içinde bir kural hazır olduğu için bunun içerisindeki bunun içerisine farklı Bolt tekrar girmeye çalıştığında onu Exclude edecektir. Şöyle uygulayalım bakın Assembly ile rastgele bir Bolt çağıralım Montaj konumu çok önemli değil. Sonuçta montajın içerisine giriyor Bakın Bolt Rule'dayım Şöyle yapacağım. Sağ klikleyip Edit menüsünden pardon. Evaluate Model Rules dediğimde kuralı tekrar gözden geçirecektir. Baktı kuralı uyan bir parça daha gelmiş. Onu exclude edecektir. Bakalım son getirdiğimiz bolt ürün ağacımızın en altındaydı. Onu exclude ettirdiğini buradan görebiliyoruz. Peki bu simprep yapıları teknik resim tarafında işimize yarayabilir mi? Bunu inceleyelim. Mevcut montajı şu Drawing deyip Drill hmm. Bomb diye bir isim vereyim. Boş antetle hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir görünüş yerleştirelim. Hmm. Scale'i biraz küçültelim. Çağırdığımız civarı hala burada duruyor. Şu ayarı da bir kapatalım. Mesh Surface Lines Off yapalım. Evet. Şöyle görünsün karşımızda. Şimdi bir otomatik montaj tablosu çağırıyorum. Hatta bunu şöyle yapalım. Bir assembly sırasına göre gösterdim. Şu anda alfabetik sırayla gösteriyor. Hmm bir de assembly'lerimi gösteriyor. Onu da bir görelim tablomuzda. Assembly böyle type'ı buraya getirsin. Şu an assembly partları karışık gösteriyor. Tablo sıramızı değiştirelim. Attribute menüsünden NoW level. Evet, engine altı spark plug alt montaj gruplarını da açmamız gerek var mı? Şu anda yok. Recurs yapmaya gerek yok. Şimdi bu tablo şu anda master rep yani bu montajın master repindeki bilgileri okuyor. Şimdi burada görünüşünüzün ne göründüğünün tabloyla bir ilgisi yok arkadaşlar. Tablonuz sizin model tree'nizdeki yapıyı okuyor ve model tree'de benim drill ASM şu an hangi repte görünüyor buradan bakıyorum bakın drill ASM master repte görünüyor. Ben bunu farklı repini çağırdım buraya çağırmadım. Peki. Tablonun repini nasıl değiştirebilirim? Şöyle bakın, otomatik tablo bildiğimiz üzere yalnızca Repeat Region menüsünden kontrol edilir. Yani bu Repeat Region menüsünde yer alan bütün komutlar arkadaşlar şu otomatik tabloyu kontrol etmeye yarar. Bakın burada Model RAP görüyorsunuz. Model RAP. Klikliyorum, Select Region diyor bana. Region diye bahsettiği tablonun şu otomatize olmuş alanından bahsediyor. Klikliyorum üzerine. Drill SMB'sinde çalışıyorduk. Drill ASM. Bakın seçiyorum. Tabloyu değiştirecek şu anda. Mesela internal rap'inde az parça vardı. Az parçada da görelim bakalım karşımıza neler gelecek. Seçip confirm dedim. Bakın Ürün ağacımda ekskült etti. Yani internal rap'imi getirdi aslında buraya. Ve tablomu da ona göre güncelledi. Ve ne demiştik? Buradaki görünüşle sizin tablonuzda ne göründüğü birbirinden bağımsız işlemler. Bakın, tablo neredeki bilgi okuyor, ürün ağacınızdaki bilgiyi okuyor. Fakat benim görünüşüm neyi gösteriyor? Görünüş özelliklerine girelim. View States'e geldiğimde, Simplified Representation, Master Repi gösteriyormuş. Peki ben bu görünüşte Internal Repi görüntülensin istiyorum. O zaman Internal seçip Apply diyorum. İşte şimdi geldi görünüş. Bir örnek daha yapalım. Yine master repe, master repe döndürmem şart değil ama baştan almak için yapmak istiyorum. Drill assembly'sini. Aslında şu an geri çağırırken bile yeniden uygulamış olduk. Powertrain repi vardı. Yaptığım işlemleri şöyle tekrar ediyorum. Repeat içine geldim. Model rep değiştireceğim. Tablomu seçtim. Open penceresi açıldı. Drill esmblesinde çalışıyordum. Çift kliktlerim Drill esmblesini bakıyorum farklı bir rep neyi çarabiliriz? Powertrain. Çift klikti aldım. Confirm dedim. Ürün ağacım buna göre güncellendi. Şimdi Powertrain'de dört parça yok tabii ki de. Burada alt montajlarımızın içerisindeki parçalar gizli. Hemen onu da araya sıkıştıralım. Onu nasıl göstereceğiz? Yani. Engine SMD'si. Engine SMD'sinin içerisinde aslında bakın engine block var, engine bearing var. Mesela silindir parçası var, boltlar var. Şu SMD'nin içini görüntülemek istiyorum. Geliyorum. Repeat Rejim menüsüne. Attributes'e geldim. Tablomu seçtim. Recurse deyip menüye dan diyorum arkadaşlar. Şimdi bu attribute'den gittim bakın. Buradaki recurs bütün Tabloyu rekürze edecektir. Bütün tablonun içindeki montaj yapılarını açacaktır. Ama siz ihtiyaca göre şunu istiyor olabilirsiniz. Tekrar geri döndüreyim onu. Flat'e geri döndüreceğim. Siz ihtiyaca göre yalnızca Gearbox çakın altı açılsın. Engine yine tek kalem göstermek istiyorsunuz burada. O yine böyle kalsın istiyor olabilirsiniz. O zaman flatrek Item bakın. Az önce Attribute menüsüne ulaşmıştım. Bu defa Flat Rec Item yine Flat ya da Recurse yapmaktan bahsediyor. Bu defa ama Item seviyesinde seçtim tabloyu. Recurse yapacağımı seçmemi bekliyor benden. Gearbox çakı Recurse yap. Okey dedim. Bakın Engine Block içine açmadı. Engine SMB'sinin içine açmadı. Çünkü Engine Block, Engine Bearing falan görünmesi gerekiyordu. Yalnızca Gearbox çakın içerisine açtı. Neredeydi Gearbox çakımız? Ürün ağacımızdan kontrol edecek olursak. Bakın Gearbox Rear. Primary Gear Shaft işte Gearbox Front gibi parçaların olduğunu görüyoruz listede. Bu bilgiyi de araya sıkıştırmış olalım. Görünüşümüzdeki Rep'i nasıl ayarlıyorduk? Onda da zaten Powertrain seçmiştik burada. Görünüş özelliklerime giriyorum. View States Simplified Representation'da Görünüşüm Powertrain Şurada Powertrain'i seçip uygula dedim bu şekilde de simprepleri teknik resimde kullanmış oluyoruz Arkadaşlar şimdi özetlemek gerekirse neleri gördük şöyle bir gün sonuna bakalım open penceresinde open representation gördük oradan simprep listesini getirmeyi gördük bununla ilgili bir bilgi daha söyleyeceğim Şimdi her zaman Open Representation listesini kullanıyorsanız, yani herhangi bir montajı açarken bana sürekli bunu sorsun. Bu listeyi karşıma getirsin. Ben Open dediğimde, buradan işte alt menüye gidip Open Representation demek zorunda kalmayayım. Bunun için Creo'nun konfig ayarlarında şu konfig var arkadaşlar. Ki bende de açık bu konfig şu anda. Mesela en basitinden şöyle bir tane küçük montaj aç dediğimde. Şöyle benim ikinci pencereme düştü bakın liste otomatik geliyor karşımda. Bunu Cryo'nun konfigürasyon ayarlarında şuradan değiştiriyoruz. Options'a geldiğimde, Configuration of Editor'de, hmm, Open Simplified Trap by Default ayarı. Açıklamaya zaten dikkat edin. Eğer ki Yes olursa ayar, Open Trap e, dialog penceresine her zaman kullanıcısından bahsediyor. Ne olursa kullanmayacağından bahsediyor. Bu ayarı yes olarak ayarlarına ekleyip konfigürasyon üzerine kaydederseniz kaydederseniz arkadaşlar her açılışta open representation demeden aynı şöyle bende olduğu gibi şu ikinci penceremde şöyle pencereleri getireyim bakın. İşte Dikoyla aç dedim mesela hemen bu pencere otomatik karşınıza düşecektir. Buradan da işte ihtiyacınız olan bir app varsa seçebilirsiniz. Open representation seçeneklerini görmüştük. Open otomatikten bahsettik. Feature'lar gelmiyordu Open otomatikte. Veya yine Open representation'da buradan define diyerek yeni bir rep tanımlama bölüm e, penceresinden gitmiştik arkadaşlar. Rep tanımlamıştık. Parçaları seçerek hemen sağ üst menüsünden simp rep yapmayı gördük. Simp repi oluşturmayı. Bunda ne oluyordu? Parçayı seçip şöyle Statüs değiştikten sonra o repteki statüsün değiştiğini görüyorduk. Kaydedeceksek mesela üzerine kaydedeceksek hemen save deyip aynı isimle kaydedebilirdik veya farklı bir rep olarak kaydedeceksek o zaman farklı bir isim verirdik. Veya vazgeçmek istiyorsak değişiklikten hiçbir şey yapmadan üzerine çift klikleyip değişiklikten vazgeç diyebiliyorduk. Bir de ek olarak ileri seviye kural yazarak rap nasıl oluşturulur? Bundan bahsettik arkadaşlar. Şimdi bu uygulama videomuzun Sonuna geldik. Umarım eğitici bir video olmuştur. İlave olarak View Manager'ın kullanımıyla ilgili Syncrep'ten bahsettik. View Manager'ın kullanımıyla ilgili bir video daha hazırlayıp linkini videonun altına koyacağım arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.